Gelecek Bilim'de hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Ben Cevdet Acarsoy. Gelecek Bilimde'nin hem kurucusuyum hem yayıncılarından biriyim efendim. Ee, çarşamba günleri her hafta olmasa da bulabildikçe, e, ayarlayabildikçe e, ne yapıyoruz? Sizlerle Ünlü Bilim serimize devam ediyoruz. Ünlü Bilim Talk Show'umuzu. Bugünün konuğu da Barış Kralioğlu. Hemen onu da buradan davet edeyim. Şuradan basıyorum ve... Kendisini arıyorum. Bakalım geçen seferlerde sıkıntı çıkmıştı ama bence bugün... ...sizmize ve Barış Hoca hemen gelecek. 30 kişi dinliyormuş. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifli bir akşam geçiyorsunuz. Evet, geldi burada. Merhaba, Merhaba Nasılsın hocam? Çok iyiyim. Sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Valla sorunsuz. Hemen hallettik. Güzel oldu bu benim için. E, nasılsınız? Akşamınız nasıl geçiyor? Keyifler yerinde mi? Vallahi süper. E, çok hareketli bir gündü. E, bugün YouTube için bir çekimimiz vardı. Onu hallettim. Hı -hı. Bir tane de bir e, röportaj vardı. E, Hı -hı. Bir sinema öğrencisinin röportajıydı. Bitirme projesi. E, satın alma sahiplen konusunu işliyormuş. Ben de evet. yapmak istedi. Ondan sonra onunla buluştuk. E, şeyde, açık havada dur. Saçımı başımı düzelttim. <gülüyor> Havalı olalım. <gülüyor> ondan Süper. sonra ben bu yayın işlerini çok anlamıyorum yani anlamıyorum dediğim çok katılmıyorum. En son hı hı. E, Azeri TV e, yapmıştı Skype üzerinden <gülüyor> ondan sonra öyle bir yayın yapmıştık. E, birinci pandemi dediğimiz o dönemde hı hı. E, ve ben bundan galiba evet 52 kilo kadar şişmandım ve <gülüyor> evet. çabam kuru bir yayındı. Yani böyle perişandım falan gözlerim gözükmüyordu artık. Şeydim, çekik gözlüydüm falan. Hı hı. E, şimdi aradan bayağı bir zaman geçmiş ve yeni bir yayındayım. Bakalım, heyecanlıyım evet. şu anda evet. çok. Ses yok diyorlar ama yo, biz birbirimizi duyuyoruz. Biz Çetin duyması lazım ama trollüyorlarsa bilmiyorum. E, hocam zaten size de teşekkür edelim. Hani diziniz vardı, yoğundunuz. E, kabul ettiğiniz için teşekkürler. E, böyle sosyal sorumluluk bilinci olan, bu projelere destek olan ünlerimizle zaten. Bu projeyi yapıyoruz. Bu da bir sosyal sorumluluk projesi. Hem eğlenceli, sohbet, muhabbet ama hem de sosyal sorumluluk tarafı var. Birazdan anlatacağım ama önce sizin başınızı bu belayı açan kim? Buraya kim getirdi sizi? Onu bir gösteriyorum. İlk evet. bölümümüzü biz sevgili Yüksel Ünal'la yapmıştık. Bakayım ses gelecek mi? Şöyle sizi şöyle challenge olarak davet etmişti. Bir <gülüyor> hani böyle bir parti tahminiyetle bir başka milli arkadaşını bu bir challenge gibi de biraz yani Meydan okuma gibi sorulara e, bakıyoruz, evet. sohbet ediyoruz. Ünlü bilim formatını Çini davet ediyorsunuz? Sizin ağzınızdan davet ediyoruz. Ya burada e, per perişan olmasını <gülüyor> istedim. <gülüyor> <gülüyor> e, onun çok sevdiği bir kelimedir bu. Ben de çok seviyorum. E, Barış Kraloğlu. Yani e, <gülüyor> nedense ilk o geldi aklıma şimdi. Yaktım ya, beni, Krenioğlu, yaktım. Okuyorum. <gülüyor> ya, bu için gelsin onun bu... E, bilimsel konularla tipikindedir. E, onu bir, bir görmek istiyorum. Ben onun yapanları çok merak ediyorum yani. Yüksel Ünal dünyanın en tehlikeli adamı. İki tane, <gülüyor> iki tane filmde beraber oynadık. Hı -hı. Ee, bana attığı bu kazığı hiçbir zaman unutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> yok hocam, kazık değil, eğlence sıkıntı. Tabi tabi tabi, işi şakası o. Ama işi, şöyle bir ilginç hikaye var. Ben buraya gelene kadar başta işte bir ara dizi çekimim vardı, çok Hı -hı. yoğundum. Cevap veremedim. Bana evet. her mecra'dan mesaj attınız, her mecra'dan. <gülüyor> Instagram'dan mesaj geldi, YouTube'dan mesaj geldi, mail geldi filan. En son artık Tinder'da e, birisiyle eşleşiyorum filan böyle ve o bana diyor ki bu programa e, katılmam için aslında sana tuzak kurduk gibi bir şey diyecek artık. Ya yani o, o noktalara geldik. Neyin istedim ya? Tamam bir dakika dur işim bir bitiyor, sakinleşelim, geliyorum dedim, geliyorum dedim. Ama hiç bilmiyorum ne yap, ne yapacağımızı bilmiyorum. Hemen onu anlatacaktım. Sadece bana bugün sabah bir mesaj geldi bir arkadaşımdan. Aa çok severim onları ben dedi. Onları hmm. takip ediyorum şudur budur. Harika süper izleyeceğim dedi. Belki o da şu an izliyordur. Bilmiyorum. Alttaki yazılara çok bakamadım. Çok konuşmaktan. Selamlar. Ee, ben bir Can Türk Doğan gördüm orada. CT'yi gördüm. Selam evet. Olsun. Can Türk Doğan orada bir kahkaha attı demin. Onu ben de gördüm. <gülüyor> ee, bakalım neler olacak. Bir de burada bir şeyler var. Neymiş bunlar? Şurada ee, hmm. bir ekranı çevirme gibi bir şey var galiba. Evet. evet. Pardon. Evet. Şimdi hocam, ben sizi şöyle anlatayım. Bizim formatımızı hemen. Ünlü bilim e, formatındasınız. E, Gelecek Bilim'de'nin bir formatı. Gelecek Bilimde izliyor. E, yeni açanlar Instagram'larını. Biz bir bilim iletişimi platformuyuz. YouTube'da, Twitch'te canlı yayınlarımız var. Spotify, Apple'da, Google'da podcast'lerimiz var. Sitemiz var Gelecek Bilim'de net. Orada bilim yazılarımız var. Çeviri ve Özgün. Kırkın üzerinde de genç gönüllümüzle bu operasyonu sağlıyoruz. Yani mesela biz sizi bugün... Davet ettiğimizde sosyal medya duyurularını başka bir ekip yapıyor. Bu video daha sonra YouTube'a gittiğinde onun işlenmesini başka bir ekip yapacak gibi. iOS ve Android'de uygulamalarımız var. Uygulama sahipleri bildirim aldı mesela özel olarak bu yayın için. Daha detaylı bilgi için siteyi inceleyebilirler. Peki bugün ne yapacağız? Bugün bilim temalı bir talk show düzenledik. Sosyal sorumluluk tarafı şu, sizin gibi ünlerimizin takipçilerini, ve arkadaşların aslında gündemleri bilime almak için bizim gündemimiz çok yoğun, korona var, bir sürü dert var dünyada. Birazcık böyle bir bir saatlik bir mola verip bilim konuşalım, bilim temalı konuların üzerine gidelim. Ama böyle bilgi gerektirmeyen daha böyle düşünce üzerine gideceğimiz gelecek böyle fütüristik konuşacağımız bir program. Evet. Ee, hocam. Bilim, bilimle ilgili bir bilgi gerekmiyor diyerek şu an kalbimi çaldım çünkü eyvahlar olsun. <gülüyor> ne yapacağım? Ben bilim bilimden anlamam. <gülüyor> Barış abi bilimin hocasıdır yazmış birisi orada. Küçük, küçük troller, küçük şakalar. Ben bilimden hiç anlamam ama bir şeyler öğrenmeye bayılırım. Bence senden ben bir şeyler öğrenirim bu akşam. Estağfurullah, estağfurullah hocam. Biz e, hep bütün ünlerimize aynı soruları soruyoruz ama çok farklı cevaplar alıyoruz. Bu da çok hoşumuza gidiyor. 3 bölüm olacak derin sorular. Şık sorularımız var. Bir de e, en son o mu bu mu yapacağız? Hangi bilim insanıyla akşam yemeğine gitmek isterdiniz gibi. E, böyle bir bölümümüz olacak. Daha sonuçta tavsiyelerinizi alıp sizden de birini yakmanızı isteyeceğiz. Yani onu, onun için biraz emrivaki gibi oluyor. Teşekkür ederiz tekrar. O zaman başlıyorum ilk soruyla isterseniz. Tabii ki hemen başlayalım. Hemen söylüyorum hocam. Birinci sorumuz şu. Bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz üç şey nedir? Ya ben şey istiyorum ya, küçük böyle haplar içelim ve onlar sayesinde karnımız doysun ve yemek yememize gerek kalmasın. Bunu artık keşfetmeleri lazım. Yani Hı -hı. yıllardır bilimle uğraşıyorsunuz, yeter artık tadında bırakın, bu icadı yapın, <gülüyor> bizi de kurtarın. Ee, bu benim için çok önemli. Ee, Hı -hı. Başka ne icat edilebilir? Başka ne icat edilebilir? Öfff. Ee, Vallahi ışınlanma da fena değil ya. Işınlanma olayı da güzel. Yani yıllardır filmlerde izliyoruz. Artık gerçekleşsin bu iş. Hı hı. Işınlanma olayını da yapalım. E bir daha e, şey olsun. Bir de zaman makinesi olsun ya. Oo, Bunlar güzel süper. şeyler. Zaman süper. makinesi olsun ama çok da kaçırmayalım. Yani bir yerlere hı. ışınlanalım. Gidelim. Yani günümüze gidelim. Zaman makinesi sayesinde de bir yerlere gidelim. Görelim ve dönebilirim sadece. Hı. Müdahale edemeyiz ama. Görelim, dönelim. Geçmişe nostaljik yolculuklar, geleceğe küçük şakalar olabilir. <gülüyor> Mükemmel. Ya zaten e, sizin işte Ge Geek yapardan ben izliyorum zaten hani boş zamanlarımda falan yani e, bayağı e, günümü eğlen e, neşelendiren, günümü aydınlatan işte dedeler sofrası Geek yapar. E, İzliyordum hatta sizin ilk katıldığınız sen ne diyonu hatırlıyorum işte anlattığınız anıları vesaire. Oradan da şey kaldı arkadaşlarla konuşurken ya sen bu lafı niye demeye başladın falan dedi. Ben dedim bu laf ithal yani bu laflar. Bazı laflar kaldı hocam sizden bana özellikle. Çevreme de alıştırıyorum işte tadım tuzum, yerlerde oldu flor işte şey ne derler ustaların ustası gibi laflar kaldı. Bir de perperişan onu per öğrendik. Evet ya benim küçük öğrencilerim de perperişan demeye bayılıyorlar. <gülüyor> Ya çok şimdi mümür. ben galiba bazı kelimeleri, bazı cümleleri sevince çok tekrarlamaya başlıyorum. Hı. Çok tekrarlamaya başlayınca da e, çok oturuyor ve uzun süre zaman geçirdiğim kişiler buna alışıyorlar, söylemeye başlıyorlar. Bir de bir şey var, benim oynadığım her rolün içerisinde mutlaka uzun zamandır kafamı kurcalayan bir soru var derim. Onu da söylerim, hep e, mümkün <gülüyor> olan yerlerde atmaya çalışıyorum. yazıyorlar bakın altında. Evet. <gülüyor> Evet mesela jön kelimesini o kadar çok kullanıyordum ki bir gün arkadaşım dedi, köpeğin adını jön koy dedi. Yani tam yeni sahiplenme döneminde. Jön koydu dedi, en azından şu jön kelimesini biraz daha e, orada kullandığın için başka şeyde kullanmazsın da ama bırakamıyoruz. Can gönüllü hocalarım hocası demiş. Teşekkür ederim. Hocalarım hocası. Barış abimin saçı gurik olmuştu. Gurik de mesela evet böyle... Gurik ne demek hocam? Onu bilmiyorum. Gurik. Ya işte bazı şeylerin tam <gülüyor> tanımı yok. Gurik böyle bir şey gibi, kabarık <gülüyor> gibi, papak saç, gurik saç falan böyle şeylerim var böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle uydurma laflarım var işte bir yerden sonra oturuyor. Aslında bunu bir şey yapsak böyle lümpen sözlüğü diye bir şey vardı mesela böyle ee, sözlük. Bunun gibi bir, sözlük, bir esprili bir sözlük yapılabilir ya çok eğlenebiliriz. Valla lazım, lazım gerçekten. E, o zaman uzun zamandır aklını kurcalayan bir soru var. E, gezegenlere seyahat mümkün olsa hangisine gitmek isterdiniz ve neden? Hımm. Ya şimdi şu çevresi şeyli olan gezegen hangisiydi? <gülüyor> şimdi Satürn'ün <'un> halkaları var. <gülüyor> Halkalı olan. O çok havalı ya. Ben çok seviyorum. O çok havalı. Ona bir gitmek isterdim. Şimdi Mars'ta bir espri yok. Herkes zaten Mars peşinde. Hı -hı. Ee, ay zaten aya ayak basılalı yıllar olmuş. Yani Ay'la Mars'ta bir numara yok. Ama Venüs de havalı ya. Venüs de Venüs. Evet, evet. Yok yok. Ben Satürn'ü istiyorum. Satürn'e gitmek istiyorum. Satürn bence çok havalı. Satürn'e giden ilk insan olmak istiyorum. Wow. Bir de yani gökyüzüne baktığınızda dal, o şeyi gör, görülüyor. Nasıl görülüyor? Mesela onun şeyleri vardı animasyonunda. Star falan. ya, Star yani. Bütün gezegenler vatandaş <gülüyor> ama bu gezegen biz star mı gezegen yani? <gülüyor> çok havalı bir gezegen. Gerçekten öyle. Galiba Neptün'ün de halkaları varmış ama biz e, göremiyormuşuz uzaktan. Hani çok böyle soğuk. O kadar havalı bir gezegen değil yani. O kadar o, o kadar. Yo üzerinde değil. evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, bilim demişken şöyle bir soruyla devam ediyoruz insanımızın çevremizde bizim de dahil hepimizin yani bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz diye bir soru atsam ortaya. Ke kesinlikle bir yaklaşım yok ya bilime karşı. <gülüyor> barzizm var yani barzizm vandalizm. Vandalizm ve barzizm var yani bilim bilimsel daha ben bugün ya annem babam kardeşim oturuyoruz onlara uğradım birazcık. <gülüyor> ee, onlarla işte bu aşı aşım muhabbetlerini yapıyorduk filan yani öyle düz bir yerden bakıyorlardı kızdım ya yapmayın Allah aşkına dedim ya biraz Hı. dedim sorgulayın, biraz dedim şey yapın bir komp iki komple teorisini okuyun, bakın <gülüyor> dedim yani e, bilimsel duruma bakın ya yani ben işte e, biraz fazla e, meraklıyım bazı konulara araştırdım araştırdım aşı olayını pek şey yapmıyordum açıkçası başta aklıma yatmıyordu Hı. ama ben şimdi okulda derste verdiğim için öğretmenlere aşı e, önceliği çıktı şu anda yani Hı. sıralamada e, ben de geçen hafta itibariyle oldum. Oldum ama yine kafamda soru işaretleri var yani. Bilimsel hı. olarak tam bir cevap almadan yani şöyle bir doktorla konuştuğumuzda bana bu yetmiyor şu anda. Yani hı. gerçekten ben bu aşıyla ilgili bir araştırma yaptım. Ben bununla ilgili bir e, bilimsel bir durum bir araştırmanın içinde oldum, dahil oldum diyen birisiyle ben konuşmak isterim. Yoksa hı hı. evet çok iyi ben de oldum bilmem ne bilmem ne demek beni e, bana yeterli olmuyor yani. Evet, biz de hocam aslında tam bunun için. Mesela şunu yapıyoruz. Şimdi bu tarz olaylarda bu uzmanların tek tek görüşü oluyor ama her zaman veriye bakmak, kanıta bakmak lazım. Evet o uzman öyle düşünüyor ama 40 bin kişiyle, 20 bin kişiyle ya da çok sayıda deneyle araştırmayla ne çıkmıyor? Yani veriler ne söylüyor bize? Biz de onu yaptık. Gelecek birinde kanalımızda YouTube'ta bir COVID-19 listesi var. Ta hmm. ilk başından e, hocalarla, işte enfeksiyon uzmanı, halk sağlığı uzmanı, e, e, farmakologlarla yaptık. En sonlarda birinde onların birinde de şey var, aşılarla ilgili tıbbi farmakoloji hocamız bize o andaki şeyi anlattı. İşte, hani, i̇şte bu. E, ne derler, inaktif aşı nedir, mRNA aşısı nedir, işte vektör aşısı nedir, hepsini tek tek nasıl üretiliyor, çalışmalar nasıl yapılıyor hepsini anlattı. Biz de böyle şeyler sunmaya çalışıyoruz aslında sizin gibi soruları olanlar için. Yani ben şimdi sade bir vatandaş olarak şu anda diyorum ki eyvah o aşı olursam, DNA'm değişecek ve ben mutant mı olacağım? Teenage Mutant Ninja Turtles mı olacağım? Yani <gülüyor> e, falan filan gibi şeyler düşünüyorum. Bana bu konularla ilgili bilgi lazım yani. Evet, evet. Oralarda, oralarda var. Ben orada dinlediğim kadarıyla olmuyormuş. hani soğan, Şu an kafasında o soru olanlar için öyle bir şey yok. Ama bu kadarını biliyorum. Ben bir psikoloğum. Hani o tıbbi şeyleri bilmiyorum. Ama e, videoyu e, gönderelim onları. Peki, şunla devam ediyorum hocam. Bilim tarihinin sizce en önemli buluşu nedir? Hmm. Bilim tarihinin en önemli buluşu. Çok enteresan. Hiç şu an aklıma bir şey gelmiyor. Ne Teknoloji olabilir? de olabilir. Teknoloji tarihi de diyebiliriz. Teknoloji tarihi dersek tabii ki bence e, sırf üniversiteler birbirleriyle iletişim kursun diye e, keşfedilmiş. Bu internet denen mevzudur yani. İnternet Hı. sayesinde şu an geldiğimiz nokta çok iyi. Müthiş şeyler yaşıyoruz. Şu evet. anki canlı yayınımız bile ee, harika bir şey yani. Canlı yayın aracı diye bir şey vardı eskiden. Hâlâ vardı tabii Büyük, şey, ulusal kanalları için falan ama hı hı. yani şu an evimizde bunu yapabiliyor olmak Twitch'ten yayın yapıyor mesela insanlar değil mi? Bu, evet. bu bence bayağı enteresan bir mevzu. Evet. O yüzden internet diyelim ya buna cevap alalım. Güzel, güzel, jön bir cevap yine. Ee, biz de e, Twitch başlamıştık ilk bilim yayını yapmaya. Twitch'te o zaman herkes oyun oynuyordu böyle. Hani, böyle IRL'ler yeni vardı tabi format yayıncılığı vardı bizim düşünümüzde ama bilim böyle anlatmaya başladığımızda ya Twitch'te bilim anlatılır mı arkadaşlar canlı yayın yapmayın etmeyin dediler. Biz orada devam ettik partner falan olduk. Daha sonra şey yaptık hocam. İnteraktif ya. yayın Twitch'e yakışıyor. Onu fark ettik. Yani böyle soru cevaplı gibi. Ama böyle hoca çağırdığımız işte bilim insanı geliyor sunum yapıyor mesela anlatıyoruz. Onları YouTube'a aldık. Mesela YouTube onun için biraz daha böyle arşiv kalıcı gibi. Ee, o süreçte de OBS'dir işte bütün Restream'dir hepsini denedik, öğrendik yani bayağı bir ağır konular eskiden çok çok daha zormuş dediğiniz gibi şimdi bayağı bir bayağı bir kolaylaştırdılar. Sizin Twitch kanalınız var mıydı? Onu var var mu? ben de yani arada bir indie oyunlar oynuyorum. Kadracı bir ayarlayamadım ya şu an çok tadım <gülüyor> kaçık. Ee, indie oyunlar oynuyorum bazen de işte sohbet muhabbet yayınları da yaptığım oluyor arada sırada. Hatta <gülüyor> ya da yapmıyordum yine birinci pandemide. <gülüyor> Birinci <gülüyor> pandemi de <ikinci pandemide gülüyor> yapıyordum. İki gün önce bir gireyim dedim. Girdim bir yarım saat baktım filan. Ee, güzel gidiyor her şey. Akşam tekrar bir, bir geldim. Bir sürü teknik sorun çıkınca devam edemedim. Ee, bıraktım. İnşallah hevesin kırılmamıştır Barış abi filan dediler. <gülüyor> bakalım yine yapacağım herhalde diye düşünüyorum. Işığım ışığım iyi mi? Kadrajım madrajım berbat. Bence çok gibi. iyi hocam ya. Hiç Ama yani... sıkıntı yok. Neyse, yani Bu işleri bilenlersiniz. Hani bize göre okey öyle değil. Bir de yazılar mazılar tam yüzümün üstünde ya, şimdi şey yapamadım. Onlar herhalde. şeye çıkmayacak, e, kaybede çıkmıyor. Biliyorum, biliyorum. Orada çıkmıyor da şu an en azından rahat görsünler diye şey yapıyorum. Neyse, Twitch'in en, <gülüyor> en çok kanalıydır. O zaman, Twitch kanalınızın adı ne hocam? İsmim, soy ismim. Barış Kralioğlu. Evet. Ama tabii ki Türkçe karakter yok. Barış Kralioglu. <gülüyor> evet. Peki, bir sonraki soruyla devam ediyorum o zaman. Güzel gidiyoruz. Bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmak isterdiniz? Hoba hmm. diyorlar. Hoba evet kesinlikle hoba. <gülüyor> ha, hangi alanda çalışmak isterim ya işte? Tabii ki insanlığa faydalı olacak, yani çok faydalı olacak bir şeyler. Ne yapmak lazım yani? Şimdi tabii ki süper gündemimiz şu an aşı olduğu için yine hı hı. aşıyı bulan kişi olmak isterdim. Plan şimdi Oo. doktorlarımız var ya hı hı. E, Türk doktorlarımız her yerde fotoğrafları var. Çok şekerler. Hiç evet. konuşmuyorlar, konuşmuyorlar. Böyle fotoğraflarda bile böyle bir... Ya bizim işimiz değil bu fotoğraf video. Allah aşkına bize dokunmayın. Biz işimizdeyiz. Bilim, Çekin de bizim... gidelim biz. Ha, biz bilim peşindeyiz diyorlar. Ee, o yüzden onlar gibi olmak isterdim galiba. Evet geriatri yazmışlar, tıp yazmışlar, sosyoloji yazmışlar çete. Başka Kişiler de aynı soruya cevaplı. Hobaloji yazmışlar. <gülüyor> Hobaloji. <gülüyor> evet. Ya yani böyle bir şey de olabilir. Dil, dil bilimi falan böyle hani linguistik filoloji falan öyle bir şey... Bu kelime de buluyorsunuz ya ya da mesela tiyatro tarihi falan bilemedim. Yok Maskeleri ya. falan seviyordunuz değil mi bu İtalyan... Evet gibi. evet. Comedy dell'erte üzerine çalışmalar yaptım ben. E, İtalyan bir hocam var. Maske tasarımı da yapıyorum. Maske oyunculuğu da yapıyorum <gülüyor> filan ama... Ya bunlar zaten yaptığım ve bildiğim şeyler. Şimdi atıyorum Hı -hı. çevirdiğim benimle yayınlanmış kitap da var. Ee, tarihle ilgili bir kitap var. Çocuklar için tarih kitabı. Ee, Hı -hı. Boyut yayınlarından. Yani kitap da çevirdim. Çevirmenlik de yaptım. Ne bileyim e, ders de veriyorum. Yani ana sınıfından üniversiteye kadar farklı yaş Hı -hı. gruplarında. Şimdi ortaokula arttırıyorum. İtenci drama dersi veriyorum. Hı -hı. Yani o yüzden onlar değil de böyle bilmediğim, tanımadığım bir kalan aşı işte aşıyı bulmak bence evet. zevkli olabilirdi tekrar girip mesela işte tıp fakültesi ya da işte biyoloji farmakoloji falan evet, tık yani tık tık, şöyle söyleyeyim olur. tıp fakültesine girmek zor girdikten evet. sonra bence ben çalışkan bir öğrenci olarak yürür giderdim diye düşünüyorum ama işte olmuyor veteriner olur muydu acaba senden <gülüyor> barışım demiş bir arkadaşım doğru veterinerlik bak olabilir veterinerlik olur ya. Hayvanlar Hı -hı. için çalışmak isterdim, güzel bir e, araştırma yapardım onlar için ve hep şey şeyler bulurdum. Mesela hayvanların üç kelime konuşma e, yetisi kazanması için Hı -hı. özel bir çalışma yapmak isterdim. Üç kelime konuşuyor olsaydı evimizdeki dostlarımız gerçekten Hı -hı. bambaşka hayatlar olur diye düşünüyorum. Evet, evet. Hangi üç kelime hocam? Merak ettim şu an. Yani bence evet ve hayırı demeleri lazım ya. Hı -hı. Yani çünkü bazen diyemiyorlar. Benim köpeğim evet. mesela şimdi uyuyor orada. <gülüyor> yani bazen anlayamıyorum duygularını. Bir evet hayırımız olsaydı fena olmazdı. Ya da acıktım diye bağırsaydı içeriden. Fena olmazdı. Yardım deseydi mesela bazı hayvanlar mesela, için. Evet, olabilir, evet. olabilir. Evet, tamam dese yeter yazmışlar. Peki devam ediyorum o zaman. Ee, 150 yıl öncesine hangi teknolojik aletle gitmek isterdiniz? Oo, Bu çok... gideceğiz ama dönmek yok. Orayı değiştire de biliyorsunuz. Yani sadece hmm. izlemek değil. Bir anda sizi gönderiyoruz oraya ama buradan bir teknolojik alet seçme hakkınız var. 150 yıl öncesine gittiğimizde öyle bir teknolojik aletle gitmeliyiz ki e, oranın bir numaralı insanı olmalıyız. Bizim yani evet. bizi kral filan ilan etmeliler. Ne olabilir? Neyle gidelim? Yani, 1870'ler falan. Uf en havalı zamanlar. 1870 ile 1880 arası zaten dünyanın bambaşka noktalara geldiği bir yer. Ee, ne olabilir teknolojik alet neyle gidiyor? Nasrettin Hoca oyuncu. <gülüyor> Nasrettin Hoca izleyiciler. E tabii, evet. Yani hiç bilemedim şimdi ya. Böyle yani işin içinde bitmeyen şarj ve elektriğin olduğu bir bir aletle gitmek lazım sanki. Yani nasıl bir şey olabilir? Telefon telefon tabi değil yani. Telefonla gitmek değil de. Ee, ne olabilir ya? Ya bir müzik setiyle falan da gidebiliriz. Ya çok da illaki çok süper ha. bir şey, büyük bir şey olsun demeyelim. Bir müzik evet. setimiz olsa ve e, oradan müzik yayınları yapabilsek bence bu da bir e, şey olurdu. Devasa kolonlar ve bir müzik seti. İnsanlar Oo. müzik dinlemek için e, gelselerdi mesela bence yine kitleleri peşimizden sürüklerdik. Sanaay tipi, tipi 3D, sanaay tipi 3D printerde gidip kılıç kalkan basıp ordu kurmak lazım. Güzel. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> 3D printer, 3 de havalı olurdu aslında. Evet. Enteresan bir evet. öneri. Ee, bakıyorum. Peki, şimdi gene bir soru, bir benzer bir sorumuz var ama bu daha böyle şey. Ayda şimdi üst kurulma projesi var, ya Artemis projesi, Gateway ile yörüngesinde bir üst kurulacak. Daha sonra ayın üstünde de kurulacak İşte NASA ve birkaç e, başka ülkeler de uğraşıyor. Öyle bir üst var. Hani var yani üstünüz gidiliyor, geliniyor, sıkıntı yok. Böyle bir üstse gitseniz hangi ünlüyle giderdiniz ve neden? Şimdi Ay'a gittiğimizde çok eğlenceli, neşeli biriyle, pozitif biriyle gitmemiz lazım. Yanımıza alırım. Mustafa Sanbal demişler. <gülüyor> Ay'a benzer yüreğim. Ee, yani ben Bülent Halkış'ı götürürdüm yanımda ya. Bülent Halkış'la beraber gitseydim. Çok güzel olurdu. Bülent Halkış aşırı şakacı bir insandır ve çok komiktir. Ee, şimdi Hı -hı. çok ciddi bir rol oynuyor. Ömer Ayyem rolü oynuyor TRT'nin dizisinde. Oh, oh. Sakalları böyle bıraktı uzattı falan. Dünyanın Hı -hı. en komik adamıdır. Gözlerinin Hı -hı. içi güler. Bülent Halkış'ı çok severim. Arkadaşımdır. Onunla beraber gitmek isterdim. Güzel olurdu evet. Çok keyif keyifle şey oradan googlingler yapılıyor şu anda. Googling yapıyorum. Bilmiyordum çünkü ben. Tarkış kimmiş diye bakılıyor. Valla bilmiyordum. E göster bari bilmeyenler. Herkes bir Göstereyim diyorsun. evet. ya evet. Görünce tanıyorsun. Severim öyle. ama. E, evet. Görünce tanıdım. E, Çemberim'de da oynamıştı. Ben orada izlemiştim en son. Mi? Tabii çok eskidir ama herhalde. Şuradan büyütüp Göstereyim hocam hemen. Şu ağabeyimiz. Hakikaten Bire, e, gözün içi gülüyor ama yani. Gözünün doğru. içi gülüyor. Çok neşelidir. Onla gitmek isterim. Tabii ki yani ben bir kişiyle gitmek değil. Şöyle bir ekip kurmak isterdim. <gülüyor> Birisi Erkan Can yazdı demin. <gülüyor> Erkan Can da olsa süper olur. Can Türk doğum yanıma kesin almak isterdim. <gülüyor> e, yani neşeli insan. Ben zaten artık sadece neşeli insanlarla görüşüyorum. <gülüyor> neşeli olmayan insanlarla görüşmüyorum. Çünkü e, hayat zaten çok sıkıcı ve yani kötü gidiyor. Pandemi mandemi şudur budur. Hı hı. Bir an zaten yalnızlaşmışız falan. Çok nadir bir, bir parkta oturacaksam en büyük kankimle parkta oldum. Moda sahilde oturacaksam gidip en büyük kankimle oturmak istiyorum. Neşeli insanlarla zaman geçirmek istiyorum. Evet. Güzel. Kankülü kanks mıydı hocam? Kankülü kankstar. Şey? <gülüyor> Kankülü kankstarlarım var. <gülüyor> çok güzel evet. bir şey var. Evet. Ee, bir soru daha geliyor. Bu benzer. Aslında bunu biraz yaptınız da hocam ama başka alanla soruyoruz. Şimdi bilim ile Hangi fiziksel ya da psikolojik özelliğinizi değiştirmek isterdiniz? Çok hmm. gelişmiş bilim ama imkan Şimdi e, ben yıllar önce bir sevmediğim özelliğimi keşfettim ama ben onu pek hmm. şey yapamıyorum, durduramıyorum. Biraz alınganlık var bende. Hmm. E, alınganlığımı yok etmek isterdim. Onu psikolojik özellik diyebiliriz. E, alınganlığı hmm. birazcık yok etmek isterdim. Fiziksel olarak e, yok etmek isteyeceğim çok şişmandım yani. Onu Hı -hı. yok etmek isterdim. Artık zayıfladım. Fena değil. Zaten değilim. zayıfladınız evet. Evet, iyiyim. E, saçım başım yerinde. Fena. Birazcık gıdı var. Azıcık gıdıyı da yok ettik <gülüyor> mi? Hayal olacak. Onun dışında bilim, bilimle yapacak bir şey kalmadı galiba. Güzel. Alınkanlığınızda şey yapmak isterdim. Evet, Zirvede bırakabiliriz artık. Zirvede. Yıllarca <gülüyor> alındık, alındık. Sonu yok yani bu işi bırakalım. Evet, evet. Aslında bir, ben e, bir psikolog ve psikoterapist olarak hani söyleyebilirim insanlar psikoterapiyi şey zannediyor genelde. İşte hani bu kırmızı oda falan filan da var ya böyle ağır e, bozukluklarda yok yani Avrupa'da da Amerika'da dünyada hani şöyle bir şey var kısa süreli terapi dediğimiz şeyler var yani bir karar alacaksınız önemli bir karar kısa süreli böyle bir seans iki seans bir görüşeyim benim kafam netleşir diyebileceğiniz şeylerde böyle bazı özellikler değiştirmek demeyiz ama ona şey deriz yani nereden geliyor kökeni ne nasıl oluştu bu anlamak yani işte alıngan ama ben niye alınganım falan gibi. Öyle bir şey de olabilir. Yani hala günümüzde de mümkün olabilir. Ee, Ona söylemiş olayım o vesileyle. Meğer, meğer ne çok jönlük sığdırmışız içimize. Oo güzel. <gülüyor> o şey herhalde kır, şey, kırmızı odaya göndermeyle. Ha evet. <gülüyor> <Söylemeni güzel. gülüyor> Şu an anladım. Evet evet. evet. Çok bir, ben de onu. Orada böyle bir, şöyle bir geçişler oluyormuş falan bir şeyler oluyormuş galiba değil mi? Evet. Ben de izlemedim. Merak ediyorum. Şimdi zaten e, hanımefendinin bütün hastalarıyla olan diyaloglarının hepsi farklı bir dizi oldu sanırım anladığım kadarıyla. Şu an üç tane dizi var. Ee, evet, inanılmaz. Meslektaşınızın taşınızın ise, yani bilmiyorum, Cevdet Bey için sizde yani ileride bir senaryo <gülüyor> yazarsınız belki. Valla il ilginç, ilginç yani. E oynarım, oynarım. <gülüyor> yani. O tamam, iyi, bir, tamam, bir can bir cepte tamam. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel oldu bu. Şimdi hocam, e, derin sorularımız böyleydi. İkinci bölümümüze geçiyoruz. Bu birazcık daha böyle e, ortaokul hatırlatacak şıklı sorularımız var. Kimisi çok kolaydır, şey yapmayın, alınmayınız. Genel olarak herkese <gülüyor> sorduğumuz sorular basit kaçarsa. Hangisi diye bir bölümümüz var. Birincisi şu, sizce hangisi daha önce icat edilmiş olabilir? Çakmak. Doğru, çünkü çakmak taşı var. Dediğim gibi kolay yani sorular. Peki, Fatih'in İstanbul'u fethettiği gece yedi yemekte hangisi olabilir? Şıklardan hangisi olmuş olabilir? Hangisi vardır? Vardır Olab ya da olabilir, olabilir. başka, olabilir başka. Yani Olabilirse soruyu sormayalım şimdi canım. Yani varsayımlı <gülüyor> bir soru olmaması lazım. Bu kesin bilgiyi bilmemiz lazım. Hmm. Şimdi Fatih Sultan Mehmet pek patlıcandan hoşlanmazdı. E, o dönem zaten e, domates yoktu. E, patates diyorum. Evet hocam çok güzel bir yerden gittiniz ama e, turp, domates ve patates Amerika kıtasına özgü olduğu için o dönemde zaten yoktu. O yüzden olabilir diyoruz. Hani bilmiyoruz ne yediğim tam ama patlıcan yemiş olabilir. Diğerlerini ee, yemiş olamaz e, evet. diyoruz. Domatesin olmadığını biliyordum ben. Evet. Güzel. Ben de evet. Yani soruyu hazırlarken pat, patatesi biliyordum ama turpu mesela soruyu hazırlarken öğrendim. Palavrayı acilen bırakman lazım. <gülüyor> Yazıyorlar aşağıya. Peki bu da gene kolay. Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değildir? Ee, lityum bir daha bakın hocam. Bir daha söyle. Bir daha soruyorum. <gülüyor> bir dakika oksijen Aa, su. Evet. Bir dakika su tabii. Evet. Su molekül element değil o yüzden evet, evet, olamıyor. Evet. Akvaya geldik. Şimdi yine aşı aşılarda da gözüken hangisi bir hücrede bulunan organeldir? RNA. Bir daha soruyorum hocam. <gülüyor> o zaman lizozom. Evet, aynen öyle. Diğerleri e, içinde bulunuyor ama organel değil. İzozom organel e, diye söyleyelim. Bu da yine böyle kim e, 500 milyar oyunları bir metre kaç milimetredir diye soruyoruz. Eyvahlar olsun. <gülüyor> Eyvahlar olsun. 1000. Doğru. Güzel. Çok güzel gidiyoruz. Bu da hangi sosyal medya platformu daha sonra kurulmuştur? Kinder. Evet doğru. Snapchat, Twitter ve Facebook. Daha önce kuruluyor. Şimdi en sevdiğim bölüme geldik. Ooo Tesla. Hocaların hocası Tesla'ya bak. <gülüyor> bak jünizm böyle durmuş. <gülüyor> like a in the sky diyoruz. Evet. Mükemmel. Şimdi burada şöyle yapacağız hocam. Bunu İbrahim Selim'in e, programında ünlülerle yapıyorlar. Yani elene elene gidiyor. Biz bunu aldık bilim insanlarına çevirdik. Bazı amacımız da burada bazı tanınmayan bilim insanlarını da tanıtmak aslında. O yüzden anlatarak da e, soracağım bazı az bilinenleri. O zaman başlıyorum şöyle, bu seçeceğimiz kişi şu, bir akşam yemeğine gidebileceksiniz, yaşıyor, ölmüş olması önemli değil, ee, çevirmen de sorun değil, İstediğiniz gibi sohbet edeceksiniz, sorularınızı sorabileceksiniz bir akşam yemeği, ee, korona da yok, böyle bir hayalle söylüyoruz. O zaman bir, soruyorum tu, bir tuşa işte. bassam ha. ve o dili kendim konuşabilsem bir anda olur mu? O da olur, o da olur. Tamam. Aynen. Kendim Aynen. konuşmayı tercih ediyorum, çevirmen istemiyorum. Hmm. Samimiyeti kırpıyor, Samiye <gülüyor> Siz İtalyanca zaten biliyorsunuz değil mi? Başka bildiğiniz ben, diller... İtalyanca, İngilizce, İspanyolca, e, Latince'yi saymayalım o yani şey... E, okuda... İtalyancıdan gelen bir şey değil mi o aslında Latince biraz... Yok onun da dersi Hı. vardı ve çok yoğundu aslında yani böyle kocaman bir sözlükle sınavlara girerdim. Şu anda Oo. İtalyan Lisesi'nin sınıf arkadaşlarım da var burada e, alttan yazıyorlar. Hı -hı. Ama hatırlamıyoruz tabii Latince'yi çok hiç kullanmadık, kullanmadık. Hı -hı. Gitti bitti. Evet evet. O zaman ilk sorumu soruyorum. Klasik. Tesla Tabii. mı Edison mu hocam? Kesinlikle Tesla. Tamam. Tesla'yı seçtik. Edison elendi. Peki, Tesla, tes... Hocaların hocası Tesla'yla bir yemek yemek isterdim. <gülüyor> Onu Türk mutfağına tanıtmak isterdim. Oo güzel. Tesla'yla gerçekten geçen bölümlerde de çok yani yukarılara kadar gitti Tesla. Bu konuda iyi. Tesla mı Einstein mı? Tesla. Tamam. Tesla dedik. Peki Tesla mı yoksa fizikçi ve kimyager radyoaktivitenin keşfinde önemli rol oynayan Radyum ve Polonyum'un keşfeticisi Mary Skladovska Curie. Mi? Yani mi? Mary -Küri. Şimdi burada yemek yiyeceğiz ya Hı -hı. belki küçük yakınlaşmalar küçük kisler olabilir. O yüzden ben e, Mary tercih ederim. Tesla'yı bıraktık Curie'ye geçtik Tesla, o zaman. Tesla'yı bıraktık bir de bir heyecan olsun artık. Yeter Tesla'nın sonu <gülüyor> yok abi. Süper. Tesla'ya geçtik. Peki ee, kü Pardon, küreyi geçtik. Küre mi? Isaac Newton mu? Newton. O yine değişti. Isaac ne Newton'a geçti. Peki biraz buralardan gelelim. Newton mu yoksa kuantum fizik alanında çalışan, ışığın doğasını daha iyi anlamak üzere çalışmalar yapan Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Mete Atatürk mi yoksa Newton mu? Al işte şimdi <gülüyor> önden o kadar tatlı blow yapıldı ki yani. <gülüyor> Mete Bey, şu anda kendisiyle tanışmıyoruz ee, ama ben onunla, ona bir şans vermek onunla bir yemek yemek isterdim en azından bana biraz kuantum fiziği anlasın annem fizikçi ama annemden çok dinlemedim hı hı. Mete Bey'den dinlemek ister Mete Bey'i tercih ediyor Tamam Mete Atatürk'e geçtik çok güzel ya bir de Newton üzerine seçildi. Hoca bayağı şu an istiyorsa... Ama Newton'la şimdi bir yemek yedik gibi ben düşünüyorum. İlk seçtiğin anda onda o yemeğe çıkıyorsunuz zaten. 2. turda devam bir şey etmek. Biz soruyoruz. Ha devam etmek öyle de olabilir. Ben şey gibi sormuştum ilk. En son seçenek ne olacak? Bir kişiyle var yani. Ya. Rakip bunlar gibi. Yani şey... ya o ya o. Ha, hay Allah. E, neyse olsun tamam katlanarak yükseliyor hikaye. <gülüyor> peki, tamam. Tamam. Ee, peki Mete Atatüremi yoksa Galileo Galilei mi? Sizin için önemli bu isim. Şu an elim ayağım tutuyordu. <gülüyor> Şu an heyecandan elim ayağım tutuyordu. Hocamızın titredi. lisesinin adı değil mi Galileo Galileo? Tabii ben Galileo Galilei İtalyan Lisesi mezunuyum. Tabii ki büyük üstat, dev sakallı böyle yandan bakmalı <gülüyor> fotoğrafları olan Galileo Galileyi tercih ediyorum. Zaten bu hafta Galileo haftası gibi bir şey. Hmm. Dünyada da öyle bir durum da var. Galileo'yu seçtim. Süper, süper. Peki Galileo mu yoksa doğal seleksiyon yoluyla evrim, insan evrimi, e, cinsel seçilim gibi konularla tanıdığımız Charles Darwin mi? Yok. Gene Galileo'dayız. Darwin'e tamam. yokum. Galileo devam. Tamam. Peki biraz şimdi şey yapıyorum, değiştiriyorum oraları. E, Galileo Galilei mi yoksa hücrelerin hasar gören DNA'larının nasıl onarıldığını ve genetik bilgisini koruduğun haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya ödülünde alan Aziz Sancar. Mı? Şu anda kalbim tekrar çalındı. <gülüyor> Galileo yani Galileo kim yenebilir diyordum kafamda Aziz Sancar tabii ki. O evet. da büyük üstat ya. O da çok tatlı birisi. Bakın dikkat edin yani şimdi aynı aşıyı bulan e, muhteşem ikili e, gibi Aziz Hı -hı. Sancar da teknik işin şovunda değil işinde gücünde tertemiz şov hı hı. yapan fazla konuşan kişiler olmuyor bilim insanı olmuyor yani ben Aziz Sancar'ı çok seviyorum devam Aziz Sancar'a geçtik süper Peki şimdi gene değiştiriyorum biraz tektonik çalışmaları Tetis Denizi konusundaki çalışmalarıyla bilinen dünyaca ünlü jeolog Celal Şengör mü Aziz Sancar mı <Gülüyor> Eyvahlar olsun. Şu anda ortalık geçti. <gülüyor> Hocaların, <karıştı. hocası. gülüyor> Hocaların hocası. Hocaların Celal Şengör. Geçen hafta ben sakalımı Celal Şengör sakalı yapmıştım. Oo. Derken menajerimden bir telefon geldi. Abi ne yapıyorsun? Şu an sana çok güzel bir dizden teklif geldi. Tam o iki gün <gülüyor> önce gelmişti. Sen niye böyle bir sakal yapıp bir de bunun fotoğrafını çekip internete koyuyorsun. Sen illaki yaşlı rollerimi oynamak istiyorsun dedi. Bana kızdı. Ben de o sakalı kestim ve tekrar genç oldum. Ee, hı hı. ama Celal Şengör demek zorundayım aziz Oo. hocam aziz hocam <gülüyor> sizi bir kenara bırakıyorum Celal Şengör çünkü bence tanışsak süper kanka olacağımız biri ben evet. onunla yemek yersem onu kafalarım ondan sonra onunla arkadaş olurum ve görüşürüm evet biz üç kere yayın yaptık hocam ee, bir kere de Hollanda'ya geldiğinde burada görüştük cidden yani hiç e, böyle insanların işte yok e, şey yapacak Size azarlayacak falan gibi gördükleri gibi değil. Müthiş mütevazı, çok hoş sohbet bir insan. E, Celal abi dedirtiyor kendisine. O yüzden Celal abiye selam olsun buradan. Süper. Yine yayında yapacağız, e, konuştuk. Şimdi Celal Şengör'den bir, Celal Şengör'ün karşısına bir isim çıkarıyorum şimdi. Celal Şengör mü yoksa kara deliklerin doğası, galaksilerin kökeni ve Hawking radyasyonu bildiğimiz Stephen Hawking mi? Hmm. Çok kararsız ya. Büyük ya. Papyon, oyun, papyon Chete, oyunları mu? Oyun. Çete <gülüyor> soralım şu anda arkadaşlar. Yardım istiyorum. Şu an buradaki herkes... <gülüyor> Joker hakkını kullanıyor. 1822 kişi var şu anda bizi canlı izleyen. Bu 1822 kişiden yazmanızı istiyorum. Celal Şengör mü, Hawking mi? Lütfen. Hadi bakalım. Bana yardımcı olun. Çok kararsızım. Çetin cevabını yardım. bekliyoruz. Sizin yardımınız önem taşıyor benim için şu an. Celal Hoca dendi. Celal Hoca'yı satmayalım dendi. Papyon oyunları dendi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bizi bitiremesin. Bitiremesin. Oldu. Celal Hoca. Hakin ki geç diyorlar. Ama konuşuyor konuşuyordu o şey sayesinde bilgisayar sayesinde. Bir şey, bilgisayarı var gözleriyle konuşuyor ya. Celal. Celal Hoca'ya tamam. devam. Celal Hoca'yı bırakmadık. bırakmadık. Celal Hoca'yı bırakmadık. Devam ettik ama şimdi karşısına onun Kanklü Kanks'ını çıkarıyorum. Celal Şengör mü? Yok, Kanklü Kanks'tır pardon. Evet, çıkarıyorum. Kankülü... İlber Ortaylı mı? <gülüyor> şu an şu an yere düşüp bayılırım. İlber Ortaylı deyince akan sular durur. Celal Şengör kusura bakma bay bay. İlber Ortaylı hocaların hocasıdır. 24 Oo. Kasım'da iki kişi aranır bu dünyada. 24 Kasım'larda bir Anthony Hopkins aranır. Bir, İlber Ortaylı aranış. Bravo. Süper. O zaman İlber Ortaylı ya, Bir dakika gidiyoruz. şöyle söyleyeyim. Ha. Hatta biz İlber Ortaylı'nın doğum günü olmamasına rağmen ona bir doğum günü şarkısı yaptık ve klip çektik. Wow. Doğum günün kutlu olsun İlber diye. Hocaların hocası diye bir şarkı yaptık. Dedeler Sofrası kanalımızda görebilirsiniz. Mayıs'ta doğum günü. Doğum günü olduğunda da aynı sizin bana yaptığınız gibi her e, mecradan ona mesaj attırıp o videoyu izlemesini sağlayacağım. Valla ben Instagram ve mail yazdım. Instagram'da adıra düşüyordur diye mail yazdım. Onun dışında yazmadım ama bizim takipçiler çok inatçı. Her yerden ulaşmışlar size iyi olmuş. Peki şimdi karşısına çok da söylediğiniz birini çıkaracağım. Ses kesildi mi? Bir sıkıntı var mı? E, beni birisi aradı da o sırada. Heh, e, tamam. Şimdi düzeldi. Evet. Şimdi İlber Hoca'nın karşısına iki kişi çıkarıyorum. Bunları birlikte yemeğe çıkacaksınız çıkarsanız. Covid-19'a karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının mucitleri Özlem Türeci ve Uğur Şahin mi yoksa İlber Ortaylı mı? Valla bugün onlardan çok bahsettik. Onları evet. sevdiğimizi söyledik filan ama ben İlber Hoca'dan vazgeçemem. Tamam. İlber Hoca ile devam ediyoruz. Ee, şimdi karşısına güçlü bir rakip çıkarmalıyım. Bir sürü e, bilim insanı var ama. Ya, en güçlü rakipler demin çıktı bence. Daha da güçlüsü, imkansız gibi gözüküyor. Bakalım. Bakalım kim kalacak? Ee, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ee, daha eskilerden böyle büyük... Pisagor Teoremi, Oranlar Teorisi ve Filozof ve Matematikçi Pisagor mu yoksa... İlber Ortaylı mı? İlber Ortaylı. Of. İlber Ortaylı değiştiremiyoruz şu anda. Rakip tanımıyordu. Ee, peki, peki. peki. Hocaların ya ya. İnsan, İnsan anatomisi. E, tasarlanan bir paraşüt, bir helikopter, zırhlı araç, sanatçı, mühendis, matematikçi, hezarfen, Leonardo da Vinci mi yoksa İlber Ortaylı mı? Hmm. Valla şimdi burada ben İlber Ortaylı dersem İlber Ortaylı böyle yapar. Barış biraz biraz zekalıymış <gülüyor> Leonardo da Vinci seçti. Niye kızar? <gülüyor> Biliyorum. Çok kızar. Ama e, ben yine de İlber Hoca'yı seçiyorum. İlber Hoca. Yine İlber Hoca'da kaldık. E, nereden vurabilirim? Nereden vurabilirim? İlber Hoca'ya yok. Olsun tamam. Çıkamayacak üstüne ama ben yine bir iki isim ara Tabii deneyelim. Şansımızı deneyelim. deneyelim. Hiç belli olmaz. Sürpriz olabilir yani. Peki. Yine az bilinen ama önemli bir bilim insanı. Arf değişmezi, arf halkaları gibi literatürde adıyla anılan çalışmaları bulunan, cebir konusundaki çalışmalarıyla tanınan Matematikçi Cahit Arf mı yoksa İlber Ortaylı mı? Cahit Arf da hocaların hocasıdır. Büyük istaptır. Ee, paranın arkasında fotoğrafı olan yüzide isimlerimizdendir. Ama yok yani onu da seviyorum. Ama İlber hocayı bırakamam. Kalbimizi gene çaldı ve şey yapamadık. Peki bakalım bakalım bakalım. Bakalım, bakalım. Yani İlber Ortaylı'yı yenebilecek ancak çok önemli bir tiyatrocu falan olması lazım. Hmm. Yoksa... Bilim insanları içinden. Tamam. Evet. Ee, gene galiba İtalya'dan gidelim. Radyonun evet. mucidi ve Marconi kanunuyla bilinen Giollelmo Marconi mi yoksa İlber Ortaylı mı? Guglielmo Marconi'yi de Guglielmo. severiz ama tabii ki İlber Ortaylı. İlber Ortaylı bakalım. O zaman karşısına tek son bir kişi getiriyorum. Bıraktım ya, yani, vazgeçtim. Zaman. İlber Ortaylı kalacak. Kimi getirsem, kimi getirsem. Ee, yine böyle az bilinen bir ismi getirelim. Bir şeye yarasın. Ee, şarbon, tüberküloz ve e, koleraya neden olan bakterileri de keşfeden doktor, mikrobiyolog ve bakteriolog Robert Koch mu yoksa İlber Ortaylı mı? Cevap belli. İlber ile. Evet. İlber Hoca kazandı. Bir kere daha kazanmıştı zaten. Tebrik ediyoruz. İlber Hoca'yla yemekte neler konuşurdunuz hocam? Onu soruyorum. Valla ben İlber Hoca'yla biraz İtalya konuşmak isterim açıkçası. Hı. Hı. Onun bakış açısından İtalya, İtalyan kültürü, İtalyan yemeği, İtalya'da sanat üstüne konuşmak isterim. Ve sonra da ona aslında onun bilmediği daha böyle teknolojik Günümüzün aslında biraz da Z kuşağının hakim olduğu ama bizim de biraz hmm. kıyısından, köşesinden dahil olduğumuz şeylerden biraz bahsetmek, anlatmak isterim. Ee, ve onunla ortaklaşa bir şey yapmayı teklif ederim. Hmm. Yani Ama yine bu daha dijital bir şey olsun isterim yani. Analog bir şey değil. Birlikte kitap yazalım, birlikte konferans verelim değil de yani. Hmm. Onunla birlikte bir şey, Ya onunla mesela bir e, YouTube için bir yemek programı yapmak isterim. Hmm. Bu çok güzel olur. İkimiz mutfaktayız İlber Hoca'yla beraber. Birlikte bir şey yapıyoruz. Ya bu barışta kimyonu çok koyuyor ya. <gülüyor> yani, yani çok eğlenceli olur bence. Bir de o torunuyla beraber bir iki bir şey yaptı. Gördüm. Baya hmm. hoşuma gitti. Torun da çok şeker küçük bir çocuk. Deniz ismi. Onunla beraber bir şeyde galiba bir platformda gördüm. İzledim. sorun oru soruyor. Bir şeyler yapıyor. Yani hmm. böyle şeyler bence güzel olur. Çok güzel olur. Çok evet. ilginç yani bu hocaların halka ulaşabilmesi değil mi, bizim de mesela en çok işte bilim insanlarını getirmemiz, akademiden ee, çıkarmamız... Çünkü televizyona gidebiliyorlar, televizyonlarda falan da süre kısıtları olduğu için hani çok rahat rahat dertlerini anlatamıyorlar ya da kritik soru alamıyorlar. Mesela bizim chatten bilim insanlarına gelen böyle zorlayıcı sorular da oluyor ya da hakikaten merak edilenler de oluyor. Onları böyle bire, bire getirmek yani birebir temasa getirmek online e, teknoloji sayesinde çok güzel olur. Ee, hocam teşekkür ediyorum. Sorular bu kadar. Ee, ben teşekkür ederim. Ama sizi çok bırakmıyoruz. Ateş. Bir iki sorumuz daha var. Böyle kapanış sorularımız. Tabii, ki, ee, tabii Bir tanesi şu. Genelde şöyle bir şey istiyoruz. Tavsiyeleriniz. Yani sizi en etkileyen ya da şu aralar tavsiye edeceğiniz diyelim. Kitap, film, dizi ya da oyun. Hmm. Ha, bir tane bir şey de olabilir. Hepsinden de bir tane olabilir. Üçünden bir, üçten hani tek tek de olur. Ee... Ya ben de geçenlerde birisi bir paylaşmış bir kitap da hoşuma gitti. Alessandro Baricco diye bir tane yazar var. Ee, Hı -hı. 1900 diye bir kısacık bir kitabı var. O kadar kısa ama o kadar sinematografik bir iş gibi Hı -hı. o. Okuyunca çok keyif aldım. 1900 isme ee, Hı -hı. Baricco zaten çok güzel bir iyi bir yazar. Türkçe'ye de çevrilmiş birkaç tane eseri var. 1900 ben çok beğenmiştim ee, ve herkese tavsiye ediyorum. Hani bazı kitapları vardır, Bir Oturuşta Biter, Stefan Zweig'in satrançıdır. 1904 kitap, Barikoy'u tanımanızı e, isterim, okumanızı isterim. Ve yani Hı -hı. onun e, sinemaya uyarlanmasını çok isterim. Çünkü çok görsel Hı -hı. bir hikaye. Keşke tiyatroya da uy uyarlanabilecek. Nova Cento mu hocam? 1900 yazınca. Nova Cento, evet evet. evet. Nova Cento. Göstereyim Aynen. onu ben. Evet, aynı. Can yayınlarından ederim. çıktı. Baritko. Şu çıkıyor. Orijinal olarak herhalde tam bulamamış olabilirim ama. Evet, evet. Baritko'nun. Bu evet. can yayınlarından çıktı. 1900 diye. Hı -hı. Çok güzel, çok güzel bir iş. Bunu tavsiye çok edelim. Peki, kitap olarak böyle e, film var mıdır ya da film ya da Şimdi dizi? Şimdi ben bu aralar dizi ve film çok az tüketiyorum. Yani neredeyse Hı -hı. E, ya bir tane şey... Uza, şey, kuzey ülkelerine dair bir polisiye izlemiştim. Bak o çok güzeldi. Üçünü hani hmm. de hatırlamıyorum ki birkaç ay önce izlemiştim. Çette yazarlar belki akıllarına gelirse. Şimdi ikinci sezonu çıktı hatta onun. E, Netflix'te. Çok güzel bir polisiye izledim. E, bir, iki polis bir kadın bir adam görevlendiriliyor. Gizli bir görev için ve hmm. e, bir yoldalara çıkıyorlar. Bir mafyayı çökertmek için. Çok e, temiz hmm. bir işte. Yani farklı ülkelerin oyunculuklarının tarzlarını izlemek çok güzel oluyor. Ee, bir de bak son zamanlarda izlediğim yine güzel bir film var bu. Ee, İtalya'da gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış bir film. Ee, i̇şte bak onu da Rose, Rose Adası'nın hikayesiydi galiba filmin hmm. ismi. Hmm. Ee, Alessandro Rosa diye birisi var galiba. Kendisi bir şey yapıyor. Ee, yani bu bir spoiler değil. Bunu söyleyebiliriz. Hmm. Çünkü hı. gerçek yaşanmış bir olay. Ee, bir platform inşa ediyor ve buranın bağımsız bir ülke olduğunu iddia ederek bir, bir hikaye başlıyor. Gerçek bir hikaye bu. İtalya'da yakın zamanda hatta e, vefat etti. Onun hı hı. E, İtalya Devleti ile olan e, macerası. Yani değişik bir filmdi de o. Bence eğlenceli de bir film. İzlemeye değer bir film olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, Oyuncuları zaten oyuncuları çok iyiydi. Başrol oyuncusunu da biz nereden biliyoruz onu da şeyde... E, heh, Adası, evet. Başrol Hı -hı. oyuncusunu da şeyde izlemiştik sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam Magnifico Presenza diye bir filmi vardı. E, Şahane bir sarpış. Orada oynamıştı sanki oradan. Hı -hı. Diyoruz. E, Dizi Fallet midir diyorlar? Fallet değil yok. Fallet Hı -hı. değil ya. Hallettim. İçeride demişler. <gülüyor> <gülüyor> İçeride. Dur bir dakika. Acaba ben bulur muyum onu? Ee, şeyi bir yandan da konuşurken diziyi. Ben bulmak istiyorum. Çünkü ben onun ikinci sezonunu da izlemek istiyorum. Tamam. Ee, ne olabilir? Google zaman? oyunları orada. Yok yani... Google değil de hemen direkt Netflix'e bakarak. Netflix e. ya bu Netflix'in şeyi güzel oldu dediğiniz gibi. Farklı coğrafyalardaki işleri bize getirmesi. Hani dünyada tek oyunculuk işte bizdeki ya da Amerika'daki değil. İşte ne bileyim senaryo değil, film, sinematografi değil. Farklı. Bunları görmek güzel oluyor gerçekten. Evet evet kesinlikle. Birisi şey yazmış, Hı -hı. göremedim şey demiş filmin ismini. Ha tekrar evet. gösterelim. Rose Adası'nın inanılmaz Hikayesi arkadaşlar. Çete bizim ekip yazar zaten onu. Kitap 1900. E, Barikko'nun. Hı -hı. Ee, ben size şeyi de bulacağım diziyi de geliyor şimdi diziyi vallahi bulacağım yani taktım kafaya nasıl oturum ismine ee, direkt şey yaptım polisiye diye yazdım şeye cünayet yüzü falan çıktı da Hı -hı. ben yazayım <gülüyor> polisiye e, kuzey falan diye bakayım çıkacak mı niye bulamıyoruz Taktım kafaya gerçekten. Bron demişler. Bron mu? Brown Yok. Değil. Kuzey Avrupa hmm. işiydi hmm. ya yani çok güzeldi. O zaman şöyle yapalım. İzleyiciler ee şey yapsın. Ee yorumlara yazsın. Buldum, buldum buldum buldum. Undercover. Heh, undercover. Tamam. Undercover diye bir iş. ikinci sezonu yayınlandı. Ee, ben daha başlayamadım ikinci sezonuna. Ee, hmm. Ama çok tavsiye ediyorum. Çok temiz bir işti yani. Çok güzel bir işti. Ben de bakayım şuradan gö görselini şey yapayım, paylaşayım arkadaşlarla. O, Google. Hadi bana. Hatta şey, işte oradaki şu. kötü adam mafya babasını oynayan, ha, bu evet bu polisimiz. Hı. Asıl başrol şu soldaki, soldaki 3'lünün ortasında olan e, müthiş bir rol ya, harika bir rol. O rolü oynamak isterdim Hı. yani bayağı <gülüyor> keyifli. Zaten ben bir kötü adam oynamak istiyorum. Öyle bir şu anda evesim beni evet. Bir kötü adam oynamak istiyorum. Hiç oynamadım. Yani televizyonda ve sinemada hiç kötü adam oynamadım, istiyorum. Hı hı. Çok güzel. Peki hocam oyun, ee, bilgisayar oyunu, konsol oyunu olabilir. Var mı aklınıza gelen? Yani ben e, şimdi geçenlerde bir Diablo 3 oynamaya başladım tekrar. Ee, hı hı. Diablo 3'ü çok fazla sevmedim. Diablo 2'nin eline su dökemez. Diablo 2 harika bir oyun, hayatımın oyundur diyebilirim. Hı hı. Onun da Remastered tarzı bir şeyini, yeni, yeni versiyonunu çıkarmışlar. Onu görünce zaten aklıma geldi, dur bir bakayım dedim. Bilgisayar oyunu olarak Monkey Island diye bir oyun vardı, yine indie oyunlarda. Benim çocukluğumun oyunlarından, çok severim onu. Adventure oyunu, bir de o zamanlar daha İngilizce bilmezken yani 12-13 yaşlarında falan oynamaya çalışıp perişan olmuş. Ha Fresh Meat yazmış biri, Diablo. Diablo'da olan bir repliktir o. Hı hı. E, Butcher, Butcher diye bir şey vardı karakter onu o bizi görünce bağırıyordu neyse <gülüyor> e, Monkey adını çok severim Diablo'yu çok severim bunlar benim sevdiğim ve tavsiye edebileceğim bilgisayar oyunlarıdır diyebilirim ben öyle pek futbol mutbol işlerinden anlamam e, Hı -hı. PlayStation falan zaten bilmem e, hiç oynamam öyle şeyler Hı -hı. E, ama öyle tek tek oynadığım oyunlar oluyor peki hocam o zaman e, bir sorunuzla devam ediyorum son bitirirken e, sondan bir önceki sorum hatta. o da şey var mı yeni projeler <gülüyor> <diyelim>. <gülüyor> Şimdi ben bir dizide oynadım. Dijital platformda yayınlanacak. Ee, daha Hı -hı. belli değil neresi oldu. Ee, Orta Kafa Aşk diye bir dizi. Bir Hı -hı. Norveç formatı bu. Norveç'te bayağı yer yerinden oynamış. İnanılmaz tutmuş, beğenilmiş ve farklı farklı ülkelere uyarlanmış. E, Hı -hı. Yapılmaya başlanmış. Şöyle söyleyeyim. E, aşk hikayelerini anlatırken bir anda... Ee, ...bulunduğumuz ortamda bir kulübenin içinde iki tane spor yorumcusu beliriyor ve... E, ...yapılan her hareketin yorumunu yapıyorlar. İşte, işte kıza kolunu atmaya çalışıyor koltukta. Hı. Evet sayın seyirciler gördünüz. Ee, şimdi <gülüyor> şöyle yaptı böyle yaptı. Evet hocam ne diyorsunuz bu durumla ilgili gibi? İki hı hı. yorumcunun işin içinde olduğu böyle çok eğlenceli, e, çok keyifli bir format. Tabii 15-20 dakika olacak her bölüm. Kısa kısa hı. olacak. E, bakalım nerede yayınlanacak daha belli değil ama... Onun birinci sezonunu bitirdik. E, ben dört bölümünde varım. Oynadım. E, o var şu anda. E, bir de bir dizi daha var. E, o da önümüzdeki hafta ben bir bölüm konuk olacağım ona da. Hı -hı. Ayak İşleri diye bir dizi. Ayak Hı -hı. İşleri e, Caner Özgürt'ü yönetiyor. Orada bir bölüm konuk olacağım. E, bir de o var. Şu an gündemde olan bu iki iş var. Onun dışında bir yeni dizi teklifi geldi. Yaz e, dizisi. Hı -hı. Bu konvansiyonel dizilerden, ya şeydeki, e, ana, televizyon. televizyonda hı. olan e, işlerden biri olacak. Onunla hı hı. şu anda görüş, görüşüyoruz. Bakalım ne olacak, ne bitecek belli olmaz. Hı hı. E, şu an durum bu. Sinema filmi yok ama bir tane de televizyon filminde oynadım. Kanalda için çekildi. Kuzenler hı. Firar'da diye bir film. E, hı hı. O da işte yayınlanmadı hala. Ne zaman? olacak bilmiyorum. E, Gonca Vusteseri, Bala Atabek, ben ve Levent Çimen dördümüzün üzerine bir hikaye. Hı -hı. E, ama tabii ki çok değerli Suat Sungur, Tarık işte Paputçoğlu oh. gibi filan Çok değerli oyuncular Asuman bak filan e, gibi. Çok değerli oyuncularımız da var işin içinde. E, Hı -hı. Fena değil. Hareketli bir dönem geçiriyorum aslında. Şimdi tabii ki bu 51-52 kilo kadar da zayıflayınca biraz kastım e, da değişti. Tipim de değişti. Bundan sonra oynayacağım roller çok daha farklı olacak gibi gözüküyor. Mesela işte o kuzenler firarda da Aralık ayı gibi çektik. O Hı -hı. zamandan bu zamana bir 15 kilo daha verdim. O da hala çok, çok şişmanken oynadığım rollerden biri diyebilirim. En son işte ondan önce Turgut Özal oynamıştım zaten. Naifin. Evet, evet. Ee, orada bayağı kiloluydum. Ee, şimdi bakalım bundan sonra neler olacak bilmiyorum. Orada da çok şey yapılmıyor. Gerçekten güzel hani makyaj. Siz de çok güzel oynamışsınız. Böyle şey olmuyor. Hani ben şimdi çevreme şey yaptığım zaman işte konuk geliyor işte çarşamba bayağı işte kim i̇şte söylüyorum şimdi geek yaparı falan da bilmeyenler bazen tanımayabiliyor. İşte diyorum ki Naim filmindeki işte şey Turgut Özal Aa! falan diyorlar ama hani şey yapamıyorlar hani güzel oynanmış şey ama dediğiniz bir sürekli değişiyor. Ee, sizin adınıza biz de e, seviniyoruz. Tebrik ederiz. Bayağı çünkü emek yaptınız o iş için. Daha peki şeyiniz var mı? Hani şu kiloya geleceğim o zaman tamamım e, dediğiniz bir kilo var mı? Şu anda 93,6 Hı -hı. E, ama boyun 1.74 olduğu için yine çok fazla yani Hı -hı. dışarıdan bakınca insanlar diyorlar tamam artık yeter verme diyorlar da ben şöyle Hı -hı. bir 85'i görmek istiyorum bence 85 ideal olur diye düşünüyorum Hı -hı. E, veri olarak da şu anda işte tartı ve saatim filan böyle Hı -hı. birbiriyle entegre telefon aplikasyon yürüyüş müyüş her şey birbirine bağlı. Ee, orada da şey diyor yani hala e, bayağı yüksek çoğu şey. Sağlıklı biraz, beden bir, kitle biraz evet, birazcık daha e, şey olması lazım. Biraz daha lazım. Bak, bir arkadaşım güzel enerjilerle her şey oynarsın evet. sen demiş Nurten. Teşekkür ederim. Evet. Hocam peki çok teşekkür ediyoruz. Nasıl da sizin için keyifli geçmiştir umarız. Değişik bir şey e, oldu. Ya şimdi ben e, açıkçası e, bir yunaparka Park'a gittiğimde Yuna Park'taki e, oyuncakları izlersem onlara binmeyi tercih etmiyorum. Hmm. O yüzden ben gittiğimde mesela orada bir tren mi var? Hmm. İzlemiyorum. Direkt eğer o an başlayacaksa hemen biniyorum. Ve onu, o e, heyecanlı canlı canlı yaşamak istiyorum. Dünyanın hmm. en korkunç, en perişan edici oyuncak da olsa ona binmek istiyorum orada. E, burada da biraz öyle bir durum oldu. Şimdi e, Yüksel Ünal beni davet edince sizlerden de mesaj gelince ben hiç bakmadım. Hiç araştırdım. Hmm. Ne yapılıyor? Ne bitiriyor? Ne bitiyor? Benim bilimle yakından uzaktan alakam yok. Bana ne yapacaklar? Ne soracaklar? <gülüyor> rezil mi olacağım? Falan. Hiçbir şey araştırmadan direkt bu dostama bu hikayenin içine e, dahil olmak istedim. Ve gerçekten <gülüyor> e, ilk bölümdeki bir iki soruya çok uyduruk cevaplar vermiş <gülüyor> gibi istedim <gülüyor> ve e, şu an genel olarak sonuçtan memnunum ve bu canlı yayın olayı da neden senin hoşuma gitmedi değil yani olabilir çok nadir ben şimdiye kadar bir e, işte bir Azerbaycan televizyonunda bir canlı yayına katıldım o böyle değildi ama Instagram videosu Skype üzerinden direkt canlı şeyde televizyonda yayınladılar bir tane Yasemin Sungur'la bir, bir yayın yaptım bir de bir ha bir de <gülüyor> oyuncu arkadaşım Mehmet Ak'la beraber hiç konuşmadığımız 15-20 dakika süren sadece böyle bakışlarımızla anlaştığımız yayınlar yaptık. Hmm. Birinci pandemi döneminde delirmiştik biraz. Delirdiğimiz o dönemde. <gülüyor> bir de onları yaptım. Onun dışında aslında çok fazla yapmamışım yani. Birkaç tane. diyelim bir parmakları kadar. Ama bundan sonra yine neden olmasın diyorum. Evet güzel. Sizin takipçilerinize bir müjde oldu bu. Buna vesile olduysak seviniriz. Daha sonraki yayınlarımıza da hani bekleriz başka formatlarımıza da hocam. Yani şunu ee... isterim mesela atıyorum. Ee, birkaç kişiye yapacağınız bir formatınız varsa ya da olacaksa atıyorum İlber Ortaylı Ben <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Yok, birkaç kişi olursa çok eğlenceli olabilir öyle bir şey de yapabiliriz yani Twitch'ten filan olursa birisi yazmış altta hı hı. E, gelecek birimde Twitch kanalına da bekleriz diye olabilir. Evet bizim yayıncımız aynı zamanda o davet edebiliyor yani onun demesi cidden resmi davettim. Twitch kanallarımızda böyle e, sohbetler ediyoruz daha serbest hani formatı rahat olan, oralara da bekleriz hocam. Ee, biz aklımızda bulunsun, sizi çağırız. Müsaitseniz e, şey yapıyoruz. Çok da rahatsız da etmek istemiyorum artık. Her yerden yazdıktan estağfurullah, sonra. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir kapanışta bir vakimizi yapıyoruz. Çünkü hem konuk bulmak adına hem de e, çünkü ünlülerimiz hep yoğun oluyorlar, kolay ikna olamıyorlar ya da kolay ikna demeyeyim de çok mesaj aldıkları için gerçekten zor oluyor ünlülere ulaşmak mesajımızı iletmek. Çünkü ilettikten sonra sorun olmuyor zaten. Hepsi sosyal sorumluluk bilincinde oldukları için değer verdikleri için bilime geliyorlar. O yüzden sizden de böyle emrivak yapabileceğiniz, e, nazınızın geçeceği düşünmeden kabul edebilecek bize e, kolaylıkla iletişime geçebileceğimiz bir arkadaşınızı ünlü arkadaşınızı sizinle yakmanızı istiyoruz. Bakalım siz kimi e, challenge'a davet edeceksiniz? Valla ben bu program boyunca e, Bülent Alkış'tan bahsettim hep. E, onunla beraber Ay'a çıkmak istiyorum dedim. Bülent Çin bence bizi kırmaz. Bu eğlenceli formatın içinde olmak ister diye düşünüyorum. O yüzden Bülent Alkış'ı davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bülent Alkış'a bu kısmı göndereceğiz. Atacağız. Can Türk Doğan denmiş. Onu da davet etmek ister misiniz acaba soruyorum. Evet. Can Türk Doğan dünyanın en eğlenceli insanıdır. Onun da burada olması bence çok güzel olur diye düşünüyorum. İki kişi çağırmış olayım o zaman. Hem Can Türkdoğan'ı hem Bülent Alkış'ı çağıralım derim. İkisi de tanışıyorlar bu arada. İkisi de birden <gülüyor> <da> alabilirsiniz. <gülüyor> çok değişik olabilir. Güzel olabilir. Evet. Bir ilk olur. Çok teşekkür ediyoruz hocam. iki kişiyi de iletişime geçeceğiz. Çok sağ olun. Zaman ayırdığınız için kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Görüşürüz. Görüşmek üzere.